Merhabalar. Bayağı uzun bir süre oldu. video çekemedik. Her işlerimiz vardı yapmamız gereken. Pandemiden dolayı hep geri kalmış oldum. Onları halletmeye çalıştık. Şimdi kastil sabunu yapıyorum. İşte hiç kastil sabunum kalmadı. Çünkü 6. aydayız. Yeni yılda 2021'de kışın kullanabilirim diye. Şimdiden Kas sabunu yapacağım. Ne yapıyorum? şey bir yok, hani ekstra farklı bir malzemem yok. Gene iyi size üç yağ 5 reçete yeni başlayanlar için de ve ilk koyduğum o zeytinyağlı sabun yapımı videosundaki reçete aslında. Su oranı toplam yağ ağırlığının yüzde 26'sı kadar veya su kostik oranı dersen ikiye bir sodyum laktat kullandım. Bunu toplam sudan düştüm. Sistrika asit kullandım. E, Kavrin kili kullandım. Levan turgücü yağı kullanıyorum ve komil riviera zeytinyağı kullanıyorum. Bir de e, şöyle matlar. Bu bütündü. Şöyle şu taraf bir matım var. Bu böyle kocaman bütün bir mattı. Nereden aldın diye sormayın. Hatırlayamıyorum. Yani öyle bir yerde denk geldim aldım. Ben bunun işte kenarları da vardı. Kenarlarını çıkarttım, e, parçalara böldüm. Bir tanesi uzun kalıba olacak ince uzun kalıpları. Şu kalıbından da iki tane var. Şundan da iki tane çıkartabilmek istiyorum. Şimdi bir tanesini bu kalıbın içine göre, tabanına göre ayarladım. da bu olacak. Kasap kağıdıyla kaplı yine şeyim şey, e, kalıbım. Bu üçlü baton kalıp. Yani bir baton kalıp yerine 3 tane var ama ağzına kadar doldurmayacağım. Çünkü hani 7 cm eninde, 2,5-3 cm kalınlığında ve 4,5-5 cm yüksekliğinde bir sabun elde etmek istiyorum. Kastil sabunu da tahmini şuralara kadar falan dolduracağım diye düşünüyorum. Eee şey kostik suyumeri de orada sodyum laktatım var, sitrik asitim var. Yağlarım oda sıcaklığında 30 buçuk derecede Kostim 35 buçuk derecede aralarında 6 derece artık 3 derece diyorduk fark var ve hemen şey yapıyorum başlıyorum. Burada da su var şey temizlemek için hmm. Blender'ı ve diğer malzemeleri temizlemek için Başma başladı. Yekpar bir görüntü var. Şeyin üstünde. üstünde. Şimdi şurada benim yani buraya düşer. Bu tencere denk gelmez. Şöyle Şunu koyalım. Kaolin kilimli ee, uçucu yağ. Ben hep İçeride masanın üstünü de bırakacağım. Evet. Ve kalıptan çıkarırken görüşmek üzere. İyi günler. Merhabalar. İyi akşamlar. Evet. Savunumuzu şöyle göstereyim. Burada. bir başı için, yeni yıl için kastik savunumuz. Su indirimiyle yaptık. İki gün kalıpta kaldı. 8 saat sonra çıkar Plastiği çok merak ediyorum ve sanırım başardık Evet altına fazla bir şey geçmemiş. Hamur geçmemiş. Buradan bir çıkalım 1 saniye. bir umduğum gibi oldu <gülüyor> çok hoşuma gitti nasıl olsa Hayır, güzel. Hı -hı. şöyle göstereyim şöyle ve oldukça e, sert kalıbım yani kastik sabun için sodyum laktat ve e, Su indirimiyle, bayağı bir su indirimiyle. Yani yüzde beş kostik indirimin vardı. Ee, toplam reçete de kullandığım kostikin iki katı kadar su kullandım. Ee, Soğundak tat kullandım, sitrik asit kullandım, bentonit kili kullandım ve lavanta uçucu yağ kullandık. Şimdi şunu alıyorum. Şimdi, nasıl keselim? Ona kadar almam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dilimim, 8 buçuk tane dilimim var. Şöyle 1, 2, 3 kessem, 2 kessem, 2, 4, 6, 8, şurası da deneme boyları olur. Öyle daha mantıklı. Şöyle şöyle keseceğim. Bunları da ben kesmeye devam edeceğim. Tamamını e, videoda göstermenin çok bir anlamı yok diye düşünüyorum ama şöyle sabunlarımızın içlerini yüzeylerini göstereyim. Şunlar da bloklarımız şu şekilde. E, 6 ay şu anda bile oldukça şeyler daha böyle çok yakın ses çıkarıyorlar. Su indirimin yani yaklaşık Toplam yağ yüzde %26'sı kadar suyla yaptım. Su indiriminin çok faydası oluyor bu şeyde, kastil sabunla. Ee, çok güzel de lavanta kokuyorlar. Bu da e, yapt, kendi yaptırdığım şey, kesin aparatı yani hem böyle baton hem de şey dilimleyebilmek için e, sabunlu dilim dilim yapabilmek hem de baton baton yapabilmek için ama hani bunda da bir iki iyileştirme daha yaptırmak istiyorum ee, şey içmesinmeyen ufak bir iki yeri var onlar da düzeldiği zaman e, gayet kullanışlı olacak ama en sevdiğim yanı geçen gün de mesela şeyleri yapmıştım katransalılarını yapmıştım şu parçaların hepsi şöyle şuralardan çıkıp şunlar Yıkanıp e, tekrar buraya takılabiliyor, kurulayabiliyorum. O yüzden şu satılın üstünden hani silerek falan sabun temizlemem gerekmiyor. E, bundan sonra gelecek videomuzunda da ne olacağı e, aklımızda hazır. Hemen arkasından kısa bir sürede getireceğiz. Uzun bir süre oldu. Sabrınız için teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere bundan sonraki videolarda. İyi günler diliyorum.